Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli bir bilgi paylaşacağız. Başıma bir olay geldi, gördüğünüz gibi aracımın arka sol lastiğinde bir vida var. Bu vidayı e, dün gece e, ileri bir saatte eve geldim, saat 3 sularında o saatte fark ettim hava sesi geliyordu. E, tekerrin havası iniyordu. Ancak yaklaşık 700 kilometrelik bir yol yapıp geldiğim için o anda herhangi bir şeyle uğraşamazdım. Aslında bir 5 dakika 10 dakika mesafede bir lastikçi var. Götürüp kapısına bırakıp yürüyerek eve gelebilirdim. İneceğini tahmin ettiğim için e, kompresörüm de yok, e, ben de bıraktım. Şimdi gördüğünüz gibi bu vidayı yerinden çıkaracağım. Ne ile çıkarıyorum? Torna veya işte bir pense yardımıyla çıkaracağım. Asıl tanıtmak istediğim şey arkadaşlar e, Batogen marka e, lastik tamir kiti var. Bu ilk defa deneyeceğim bir ürün. Öncelikle e, bu vidayı çıkartıyorum. Neden? Çünkü biraz olsun. E, vidanın çıkmasıyla daha az bir e, hava çıkacak yer oluşacağını düşünüyorum. Daha az hava çıkacağını düşünüyorum. Evet gittim. A101'de buldum. Batogen. E, lastik tamir kiti diyor. Otogen özür diliyorum. E, bu e, kit ilk defa kullanıyorum. Tamamen şans. A101'e gitmiştim. Evimin yakınında o var. Orada görünce deneyelim dedim. Aldım. Şimdi evime doğru gidiyorum. İşte bu da fişi. 17 lira tuttu e, bu kit Şöyle yaklaştırayım 17.95 18 lira tuttu Arkadaşlar A101'den aldım Gidiyorum otoparkta aracım aracıma deneyeceğim işte e, burada gördüğünüz gibi Tamamen tekerin havası inmiş durumda bu şekilde lastikçiye gitmem e, Tekerin lastiklerin e, yan kısımlarının yanaklarına tamamen hasar verecektir hatta yara verecektir bu sebeple böyle bir şeye kalkışmıyorum bu e, gördüğünüz gibi içerisinde bir tür köpük olan e, hava sıkıştırılmış hava olan bir sprey aslında botogen gördüğünüz gibi kullanmadan önce iyice çalkalamamız gerekiyor daha sonra ağzındaki e, bölümde elimizin sü sübabına bağlantıyı kuracağız ve basacağız dolduracağız içindeki köpüğü ve havayı gördüğünüz gibi olabildiğince çok e, sallayarak köpük ve havanın birbirine tamamen nüfuz etmesini sağlamaya çalışıyoruz arkadaşlar evet değerli kardeşlerim gördüğünüz gibi burada bir e, kiti var güvenlik kiti bu kiti kaldırmamız gerekiyor Kit'i e, tırnağımızı da kaldırdıktan sonra arkadaşlar Botogen ürünümüzü Subob'a bağlayacağız. Tekerimin havası tamamen indi demiştim arkadaşlar, tamamen indi. E, şu anda bu içindeki küçücük spreyin içindeki hava bana bayağı bir e, destek olacak. İşte şu anda bağladım Subob'uma ve e, basıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi köpük ve hava aynı anda sübaptan içeriye giriyor şu anda herhangi bir şişme izlenmiyor ancak e, özellikle patlağan olduğu yerden havanın geri çıktığını da ben duyabiliyorum gördüğünüz gibi teker tamamen yere yapışmış durumda arkadaşlar Basmaya devam ediyoruz köpükler tamamen şeyle beraber havayla beraber içeriye giriyor şuradan da hava kaçmaya devam ediyor bu arada arkadaşlar burada önemli bir nokta sübabınız zemin tarafında olmamalı böyle birazcık yan tarafta olması daha önemli patlağın da mümkün olduğunca aşağılarda olması daha iyi diye düşünüyorum ancak ben burada yukarıda bıraktım Evet arkadaşlar biraz gördüğünüz gibi tekerim havayla Dolmaya başladı. Bu küçük sprayin içindeki hava e, gördüğünüz gibi doluyor arkadaşlar. Olabildiğince basıyorum bitirene kadar basmaya çalışıyorum bu içindeki köpük ve havayı çünkü e, deliğin olduğu noktaya. Vidayı çıkardığımız noktaya bu köpüklerin gelmesi lazım ki orada e, donsun ve deliği geçici bir sürede olsa tıkasın. Bu çok önemli özellikle uzun yolda kalırsanız arkadaşlar yani yanınızda mutlaka bulunması gerekiyor. Uzun yola çıkıyorsanız bu 18 liralık 17.95 TL'lik şeyi alırsanız faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Ben de ilk defa deniyorum bakalım gerçekten de düşüncelerimiz doğru çıkacak mı? Evet baya şişti. Yani e, şu şekilde tamirciye gidilebilir, onu söyleyeyim ama devam ediyoruz hala içinde hava var. Tamirci dediğim gibi yaklaşık bir 10 dakika kadar bir mesafede, evet arkadaşlar şu anda hava kaçıyor. Şimdi ben arabayı çalıştıracağım, döndükçe, teker döndükçe daha da şişeceğine inanıyorum. Hemen çıkaracağım şimdi buradan arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yoldayız, gidiyoruz lastikçiye doğru, teker biraz önce gösterdiğim kadar doldu, döndükçe de deliğin olduğu yere daha çok bu sıvının geleceğini düşünüyorum, havanın geleceğini düşünüyorum arkadaşlar, gidiyoruz, sanki böyle direksiyonda hikaye çekiyormuş gibi anlaşılmasın, hiç sevmem, telefonla telefonu direksiyonla elimin arasına sıkıştırdım sadece. Bu yüzden sadece burayı görebiliyorsunuz. Arkadaşlar. Yaklaşık 30-40 km hızla mümkün olduğunca yavaş bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Zaten e, sokak arasında da maksimum bu hızlarla gitmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi lastikçiye dediğim gibi bir 10 dakikalık yolumuz var. Bu yolu Gidiyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Tekerimin havasının olduğunu ben şu anda aracın içinde hissedebiliyorum arkadaşlar. Evet geldik. Şu anda burada bir benzinlik var. Benzinliğin içinde de bir lastikçı abimiz var. Onun yanına geldik. Aslında dediğim gibi gece buraya park edip sabah direkt arayıp yapmasını isteyebilirdim. Ancak uğraşamazdım. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Sıra bekliyorum. Gördüğünüz gibi deliğin olduğu yerden bir miktar sıvıç çıkmış. Bayağı da şişmiş. Bu hava bayağı götürür. Bayağı bayağı götürür. Ki dediğim gibi döndükçe tekerin o deliğin olduğu yer kapanacaktır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hava bayağı bayağı iyi durumda. Özellikle uzun yoldaysanız sizi yakındaki bir benzinliğe kadar atabilecek. Rahatlatabilecek bir durum. Tabii ki Allah kimseyi uzun yolda böyle şeylerle sınamasın. Evet, gördüğünüz gibi birazcık da kaçıyor. Bu biraz dondu aslında. Orada donmuş kısım da var ama biraz da kaçırıyor. Evet, şimdi arkadaşlar son halini de görmenizi istiyorum. Birazdan sökecek abimiz. Bayağı şişmiş durumda teker. Arkadaşlar bu botogen benim işime yaradı, beni lastikçiye kadar getirdi. Ancak bunun tekerin içinde nasıl göründüğünü merak ettiğinizi düşünüyorum. Bu da bir bonus bilgi olarak sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlar. Sizlerde dediğim gibi benim işime yaradı, sizlerin de işine yarayacağını tahmin ediyorum. Bu arada aracımız fiyat maraya 2001. Evet arkadaşlar lastiğin içinde ise işte bu şekilde bir görüntüsü oluyor bu sıvının her bölüme dağılmış durumda hareket etmenin faydasını burada görüyorsunuz. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve Diğer arkadaşlarınıza, ihtiyacı olan arkadaşlarınıza bu videoları paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Teşekkürler, iyi günler.